7.991, Lefke, Mümle Ana'nın devlethanesindeki sabah sohbeti. <gülüyor> <gülüyor> Evde emaniler, zahar adliyeler, dini emaniler, akıl fikirler, karnımız sok sırtı müddet, evimizde yerimizde çoğun tuttuğumuz selametliğiyle sabahladık. Ahbaplarımız, ihvanlarımız ehlimizle selamet olarak bir sıkıntımız olmayarak sabahladık. Ne kadar insanlar şimdi ateşin altında, ateşin karşısında, ateşin içinde, ateş arkalarından yok Ne kadar insanlar aç, ne kadar insanlar susun, ne kadar insanlar korkunun içerisinde, ne kadar insanlar evsiz, vaksız, ne kadar insanlar soğukta, ne kadar insanlar evi yedik, harap olmuş, çoruksuzlu berrah olmuş, ne kadar insanlar birbirlerini kaybetmiş, ne kadar insanlar yerinden, yurdundan olmuş, ne kadar insanlar sıhhatinden olmuş. Ne kadar insanlar işinden, gücünden olmuş. Ne kadar insanlar bir çare kalmış, bir kez kalmış, kimsesiz kalmış, evlatsız kalmış. Atasız, babasız kalmış, kocasız kalmış. Evlatsız, kardeşsiz kalmış. Ne kadar insanlar korkunun içerisinde titreyip kalmış. Ne kadar insanlar ne yapacağını, ne edeceğini şaşırmış. Ne kadar insanlar aradığını bulamamış, bulduğunu alamamış. Ne kadar insanlar yarının telaşından, bugünün dehşetinden aklını oynatmış. Hasılı kelam ne kadar söylesek insanların üzerine inen dehşetli ve şiddetli ahvali anlatmaya yetişmez. Biz Elhamdülillah köşemizde, kucağımızda yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda korkusuz, telassız, Hanlı sılametlikle oturuyoruz. Elhamdülillah. Cenab Allah'a hamdü senâ ederiz. Yerden göğe, gökten yere kadar, yerden aş aş'tan her şeye kadar. Allah'a. Allah. Magrûyu maşkı yedi kat gökleri dolduracak hamdü hamd ü senâ eden hamdeder senâ bu gölaya. Bu hali bizi bize din iman ile iman İslam ile üzerimizde sabit kılsın. Alim Bu nimetleri Cenab-ı Mevla mümin ve müslim kullarına helal kılmıştır. Mümin müslim olmayanlara ne dünya nihameti, ne ahiret nihameti halal, değildir. Allah Allah. Halal ı Mevla. Onun bunca sayısız ve hesapsız nihametleri Cenab-ı Mevla bize helal kılsın. Amin ya Rabbi. Ki O'nun kulluğunda bu nihametlerin kuvvetini sarf ederim. Nefsimiz yoluna değil, Şeytan için değil, şeytanlar için değil, şeytanlar yolun için değil, dünya için değil. Kendi yolunda, kulluğuna duralım. Gücümüz, kuvvetimiz Allah yolunda sarf olsun. Amin, Gücümüzü, kuvvetimizi Allah yolunda sarf edelim. İnşallah. Malımız, canımız Allah yolunda olsun. Fî da olalım en büyük şereftir, en büyük o. Allah yolunda olmalısın. Evladımız, ehlimiz, malımız, mülkümüz, canımız, ruhumuz, bedenimiz, her şeyimiz. Allah için olsun. Allah yolunda olalım. Allah bize ne verdiyse O'na O'nun yoluna O'nu sarf etmeyi bizim nasip eylesin. Ee, Allah yolunda sarf ettiğin vakitte korkma, eksilecek diye korkma. Nefsini için sarf ettiğinden kork, tükenir. Biter, apışıp kalırsın. Allah yolunda verdik sonra artar. Ha. Çıl. Çıl. Bu kadar daha tepesinden kop koptuğunda aşağıya dibde tepe gibi eder. Aşağıya çıkar, kar kar hopuk. O fark kopar bir tepe gibi yere iner. Aşağıya düze düşer. Çıl dedi vakit. Allah yolunda verilen, arkasını öyle bular Cenab-ı Allah. Öyle verir. Artar, artar gelir. Onun için büyükler öyle hitap ederdi sıkıntısı olan kimseye. Aman çabuk git, evde ne bulursan hemen git sadaka ver çapuk sıkıntın açılsın. Evde bir şey yok. Ağaç, mağaç, tahta mahta onları da çıkart, götür, ver. Aynadır, daraktır, kabaktır. Hiçbir şey ne varsa al götür. Efendim, sadaka olarak ver. Ver ki Cenab-ı Hakk'ın sana vaadıdır. birer on vereceğim. Sabah bir tane verirsen, öğleden sonra on bir, on tane gelecek. Bugün bir tane verirsen yarın on tane gelecek. Karşılık gelecek, muhakkak gelecektir. Düşünme, yahu neyim var, vereyim. Beş kuruşun da varsa ver. E benim elimde bir şey yok, Allah'a inan. Allah ummadığın taraftan bir kimseyi gönderir sana, senin bütün yükünü alır bir kimse. Gafdan arkasından bir kimse gelir. Allah'ın mülkü geliştir Ben hepsini dolaştım deme, şaşkın sözü söyleme. Bütün dünyayı biz aradık, aradık böyle daha görmedik. Sen ne daha ni gördün bı? Sen beş parmak bile bilmesin. Arkasına inemedin Beş Parmak Dağı'nın. kaftanı Dağı nereden bileceksin? Kaf, Kaf Dağı. Kaf ve Al-Qur'an'il-Majid. Kaf Cenab-ı Mevla bildiriyor. Allah'ın mülkünün sen bu dünyayı zan etme Allah'ın mülkünün hududunu Allah'tan başka kimse bilmez. Karp Bütün dünyayı kuşadır. Sen nerede göreceksin? Şuraya çıktım, buraya çıktım. Televizyonda sinemada gösterdikleri yalanlar gibi bir şeylerle seni aldatırlar, sen de sahil zannedersin. Karp Allah'ın mülkünün içerisinde azametli bir Kur'an-ı mecid manasını bundan dünyanın sonuna yada söylesek bitmeyen manalar var onun içerisinde. Kalk. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Allah. Onun arkasında ne kadar ümmetler var. Altından kubbeler, e, gümüşten binareler, yolları sırça, billur döşenmiş şehirler, nurani insanlar, kimse kimseyi incitmeyen, makina sesi duyulmayan, teknoloji belası girmeyen, tertemiz memleketler, insanlar içerisinde dolaşan, görsen Hacı Yaşar. Allah'u Allah. Ekber, Allah sizinle Ekber, Allah'u Ekber, neler var Allah'ın mülkünde. Amen. Bu biz bu zulmetli tarafta, zulmetli nefsimize kölelik yaptığımız için mahpus duruyoruz burada. Kendi nefsimizin mahkumluğundan, mahpusluğundan kurtulsak bir kadıcağın geldi bana, Şam'a ediyordum dedi Şeyh Efendi. Şam'a kan. Endim endim bir kimse geldi benim yanıma benim torbamı aldı benimdan zarar ver. Yürü bakın bir, bir şehir acayip şehir acayip güzellik acayip güzellik normal insanlar hiç vahşi sıfatlı karanlık yüzlü efendim karanlık kasti insan yok. Beni bir dolaştım, Dolaştı. Canım kaldı o yerde. Ondan sonra gelip dönüp şarşı beni tekrar bıraktı. Öte beni alıp geldim. Böyle bir hal oldu bana dedi. Bir derni kadın, hatun kişi. Onu sana dedim ucundan bir parça gönder, gösterdi. Daha içeriye doğru girip de o heybeti görseydi. mahpusta duruyoruz. Onun da kavgasını yapıyoruz. Külüstür taraf. Abdesthane de yazmazlar bu taraf onlar. Öyle kaftanın gelişinde, gelisinde yüzüne baktığın vakitinde bayılası gelir. Öyle heybet, öyle Kemal öyle celal, öyle kemal ehilleri var. Orada, hayalin almaz, hayaline getiremez. Ben ucundan söyledim sana onu. O tarafta bir davarın var. O, o tarafa da heybetinden, o davarın heybetinden yüzüne bakamazsın dedi. Üç kişi de zapt etmez onu. İbrahim Peygamber'in Al-Hadebin alaihi s-salatu wa s-salam'ın vakfettiği sürüleridir o. Alhamdulillah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Şehidel> hak. <harf. gülüyor> Bir söz üzerinde gelirse o sözün hak olduğunu şahitlik ediyoruz. bismillah. Elbette ki yalan değil söylediğimiz. Amin amin. Teşekkür. Ma İbrahim, İbrahim peygamberin şûhurede ki efendim. Gayçud İbrahim'i Halil ki alheti ey Rabbum qad dile melekela bunca malı sürüleri vardır. Hesaba gelmez sürüleri vardır. Mahmül. E gidiniz bakınız bakalım. Onun kalbi sürülerden midir, benimle midir? Gelmiş gibi bir emin bir Adem suretinde. Emişki, selamu alaikum ya Nabi Allah, selamu alaikum ya Halil Allah, Allah Allah, selamu sana ey Allahın Peygamberi elçisi İbrahim Halil, ve size selam, ve rahmet Allah ve berekatı. Bu kimindir? Senin midir? Evet, sürüler benimdir. Rabbimi bir tesbih et. Üçte birini sana vereyim demiş. Hibri'l-Amin, Subuhu Kunduz demiş. Üçte birini sana verdim demiş. Bir daha tesbih et. Subuhu Kunduz. Bir daha tesbih hepsini sana vereyim demiş. Subuhu Kunduz, Subuhu Kunduz, Subuhu Kunduz. Rabbuna wa Rabbul alaikati ve Ruh demiş. Hepsini sana verdim demiş. Görmüş İbrahim Aleyhisselam. Selam. l-Amin ya İbrahim ben meleğim demiş, ben ne yapacağım? Ben melek melek tanımam. Ve <gülüyor> ettim bir, bir defa diyordu. Ne istersen yap. Rabbimi tesbih ettin sen. Allah Allah. Rabbimi tesbih eden kimse feda hediye olsun. Hepsini al. Ben bakmam şimdi lüzum etmez bana. Rabbimi teslih ettim, tamamdır demiş. Al. Ne yapayım, ne istersen bil, sen bilirsin. Bence ait mesele yok, ben yürüdüm demiş. O vakit Cenab-ı Hak'tan hitap geldi ki sür o sürüleri. Melaike-i Kiram indi. Sür Melaike-i Kiram o sürüleri Kaftan'ın arkasına. Vakfım olaraktan, Bana vakıf olaraktan İbrahim Halil'imden benim için vakıf olaraktan ha. kalsın orada. Vaktin sahibi gelecektir. Vaktin sahibi geldiğinde Ümmeti Muhammedi kullarıma hediye gelecektir. Oh, heybetinden yüzüne bakamayın şey Hayvanların şimdi taş yüğün milyonlarla vardır. Vaktin sahibi geldiğinde bunu süpürecek bu yüzü süpürecek bu. Şimdi taharet edecek toprağı kalmadın Üzerinde namaz kırılacak temiz yer kalmadı bu yeryüzünde şimdi. Allah Allah. O kadar zulümden zadardır. O kadar cülüp herifler vardır yeryüzünde. Ya temize çıkaracak bunların vakti sahibinin gelmesine yol açıyor şimdi. Merattan sonra bakalım oy verecek. Bundan sonra oradan vakti sahibi zuhur evler, yerlerle burası öyle bir tertibata girecek ki hiç sorma gitsin. Ne asfaltı? Asfaltı kullanmaya ne? Motor sesi yok. Gitti. Motor sesiyle millet vahhileşti. Mahşek bu teknoloji dediği beladadır. Dünyayı batıran, dünyayı zulme, zulmata boğan. Hepsini süpürecektir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve Lillahil Hamd. Ve Lillahil Hamd diler, Hepsini süpürürüz. Hepsini moroz gibi süpür. mahir muhita attıracak onların. Favriga, mavriga otomobiller otomobiller hepsini bir gecenin içerisinde bir emir vereceğim Allah Allah <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> <içine>. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aman Allah muhakkak. Amin olsun. Şimdi geliyor, huve huve geliyor. Allah. Uzaktan o mandaliler, <gülüyor> sıfır hani ateşli de şimdi ha. Allah. Bundan sonra bir dünya başka bir dünya. Ee, Her yaşarı tı gibi göreceğim o vakit. Atın üstüne böyle atlayayım. İdarken şöyle flu at. Haşa. Şey Allah. Bir <gülüyor> de <Böyle> yarım <yalnızca> saat. O <gülüyor> çıktı mı? Koşturup gideceğiz. O gibi mesela yaklaşıyor şimdi. burada keselim daha ileri dersak maksimiz